Selmerkez ben Ruigo. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi mi teşekkür ederim. Kısa bir Craface oynayacağız. Tabii son önce videosunu izlediniz. Son dediğim gibi Craface videosu çekeceğim. Şimdi o zaman yani. Arkadaşlar, sıvı e duyuru yapacağım. Duyuru dedim. E yani duyur değil aslında. Arkadaşlar ben videoları Cidden hem kendim için hem sizin için çekiyorum ben kendim için de hem keyif alıyorum hem de sizin keyif almanızı sağlıyorum. En azından 1 milyon kişi de yani izlemese de 10 kişi falan izlese de 10 kişi en azından yani zamanını geçirebilecek şey e, o zaman da keyifli geçebilecek bir tane video çekebiliyorum sıkılanlar için falan. En azından 1 milyon değil de 10 kişi izlese 10 kişinin e, sıkılıp bu videoyu izleme, izleyip sonra keyifli olmasına yardımcı oluyorum kısacası. Neyse, videomuza başlayalım. Sizin hiçbir zaman da bir milyon kişi izleyemez bir daha. Ama en azından sizi mutlu olmamızı sağlıyorum. Neyse. Şimdi tabii ki bed var, çok oynadık artık. Bed var, Speng var. Del Herobrine, gir kardeşim. Sü yapıyordu ya. Sü. <Gülüyor>. Şimdi şey videom, tam, tam, tam nez? Hatta onun videosunu açacağım, Bekleyin beyler. Hayır hayır. <gülüyor> Dur sana, siza şimdi pencere yansıtacağım hemen. Pencere yakalım iki, şuradan. Hah. İçiceğen videosunu <gülüyor> Adi beeyy Şurada kaldık Gray yaşasın Oo kolay yiyeceğim de ben bilmiyorum Buray'ın ne no. olduğunu söyleyeceğim Anaa bir tane mi lan? Son dur şurayı fırın kapla Al kardeşim Madenler elması Duy eroskopi çekeriz <gülüyor> <gülüyor> aç. Ya o link'e mis. Parkur ya. Ya adam çıkıyor. Aa! Parkur çebim mi? Boş Ya parkuru boşverin ya. Hayır hayır hayır. Basın. Basın. Güzel hmm. beğeniyor. Aslında şimdi bir dam damı açacağım. İki tane kutusu var bende. İkisini de açmayı çalışacağım. Söz gülüyorum. Sarı <değil mi> bu? <gülüyor> bir brine, bir şey dom dom dom yes yes yes yes şey bir dom dom dom dom, merak ya ne zamandır başlamıyorum başlamayı düşünüyorum. <gülüyor> Asit bir aydır yayın hiç yapmıyorum. Ya aslında bir yıl 2022'den beri yapıyorum ama ya, yapmayı düşünüyorum düzenli olarak. Ama şimdilik düzenli video atacağım. Daha sonra yayına diye Düşünüyorum. Adam intihar etti. <gülüyor> Brian. Sen Torpeli mi yapıyorsun acaba? Ha? Sen Torpjuimsen. Ha sen torf film yapıyorsun ya bak o gözlerine uyarım baksana gözlerine uyarım O gözlerine uyarım Hadi bakalım Hop lan Sesian ya sal Ya salak ya ladin şu değil mi şu <Gülüyor> tamam okey <Gülüyor> sizin o, kez, o ya Ya, birader beni sinalandırmayın lan. Ya yeter akıyor ama ya vallahi siz hep bana oynuyorsunuz ha. beni tanıyorlar herhalde. Beni bana oynuyorlar. Yeter ama yeter. 4 şimdi. Ew, Eigworth, Great Finktons, Erseda. Rastgele oyun. Garbay chamber oyun Beyler sonla bir tane yapayım Skywars Çekelim sonra videomuzu bir şimdi dam dam ile bitirelim Buruş. <gülüyor> adam ölüyorum boğazım ölüyor. arkadaşlar aslında umarım bir like her like bir TL bir TL ile bir adet lamborjinal olabilirim <gülüyor> zor tuşak ama Herkesin kalbinin yeter. Bra. Bra. Kamu spotu. Hayır hiç. Iki, kişi... i̇ki kişilerim ben. İskele. be. İki tane niye, ne arıyorum? Üf oltaya bak. Var. Dın dın dın. Uyuyor <Gülüyor> elma. <Gülüyor> Demir bu. Hatta oğlum lan. bir şey var mı? Verimlik verimlik. Tecrübe ilk sıra. Altın elma. Hemen altın elma yiyor. <Gülüyor> Ya lan. Şöyle. Aa Ya arkadaşlar, makrolu olmuyor ya. Son. Ama iki bir kişiydim ben ne yapmış bir şey yapamadım. Zaten Daha yine başladım. Geç çıkaramam. Çevkleme ya. Çıkar oğlum çıkar. Bunlar genellikle çıkıyor. Kimse benimle oynamıyor. Kim? Hı, dışlanıyorum. Arkadaşlar ben bir tek Bedwars oynayabiliyorum. Bir de build battle. build'im çok iyidir. <gülüyor> ee, Sonraki şeyde bir arkadaşımla build kapışması bir şey düşünüyorum öyle. Ee, biraz içerik çalmış oluyorum da. Ortaya bir katman kayısı koyacağım. Eee mesela ev diyeceğim en iyi evli. çizen kazanır ya da gidip e, sahip çizleyeceğim en iyi sahip çizen kazanır bir 10 dakika yaklaşık süremeyeceğim öyle bir şey yapmayı düşünüyorum öyle bir şey istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ama kim izleyecek o da var ama siz de izliyorsunuz en ama 3 kişi o 5 kişi izliyor en azından şimdi çekiyorum videoyu mi yine mütekim Allah aşkına yeter artık Bunlara bak. Oltamız da var. Suyumuz da. Çakmak da var. Bana Bir daha yani? ya, bana daha mı? Çakmak, bir tane daha çakmak. bu üstünü atabilirim diye ön sıraydım. O baa. Uyuyayım. Elmas demisi. set karışkan. Şaka mı kan? Beller şu otayı da şurayı tut. Pişmiş tavuk. Atıştırancı. Gereksiz genelde. Bilmem şunu da ön sıraya bakayım. Şuradan makro kalsın. Kullanma <Gülüyor> demir kılıçları artık öyle bir zengindir ki. Adam elmasız pantolonu atmış lan. Oynadım biliyorum adamlar çok becerikli ama ben daha yeni Skyvars savaşlarım çok beceriksizim. Evet Skyvars'ın tamamı bittim. Şimdi şarkımızı açma zamanı. Sonunda bir tane daha açacağım. Sürpriz olsun size. Açıyorum mısınız? Açıyorum. yok. O zaman biz bunu diğer diyelim, birlikte aç, filmler ve TV desek. geliyor mu? Ekran bir saniye, bilgisi video kaybı. Bir saniye ya nerede bu Şaka mı ka? Gözükmüyor ya. O zaman biz şöyle yapalım. Olsun üst yakalama diyelim. Sıkıntı yok abi gözüksün ne olacak ya? Gözüksün aga. Ne olacak değil mi? Hadi gözüksün. Hadi başlatıyorum size. <gülüyor> шпиддидидидиди удобно de video var daha. Hah, Women. <gülüyor> <gülüyor> bruh Bruh. Bruh. son olarak Muchas gracias afición. para vosotros. <gülüyor> Bu memnunum ne suturuş. su turuş sürü arkadaşlar görüşürüz video bitmiştir bugün e, hem kral fayz kral fayzının sonu önüşecektim İkisi ayrı ayrı olacak ama eee yani videoyu kesinlikle bombladım söyledim Şimdi de dam dam yaptım. O kadar bayağı şeyler Windows XP yaptım. Değişik değişikler yaptım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.